Bugün 2 Temmuz 2021 Cuma Venüs günündeyiz Koç burcundaki ay güne ateşli ve cesur enerjiler veriyor sabah saatlerinde Koç burcundaki ay ile Aslan burcundaki Mars arasında oluşan üçgen açı enerjimizi yükselterek motivasyon ve cesaretimizi artırabilir. kişisel inisiyatifler alabilir yeni girişimlerde bulunabiliriz ay ile kova burcundaki satürn arasındaki olumlu açıda istikrar ve güven ihtiyacımızı destekleyebilir Öğle saatlerinde Koç burcundaki Ay, İkizler burcundaki Merkürle olumlu açıda olacak. Çevremizle daha olumlu etkileşim kurmamıza ve kendimizi rahat ifade etmemize de yardım edebilir. Yeni kişilerle bağlantılar kurabilir, ilgimizi çekecek, bizi ilgilendiren haberler alabiliriz. Bugün Aslan burcundaki Mars ile Boğa burcundaki Uranüs arasındaki dik açı kesinleşiyor. Kontrolümüz dışında gelişebilecek olaylara karşı tepkisel davranmak zararlı olabilir. Enerjimizi baskılamak yerine olumlu aktiviteleri kanalize edebilir bu durum daha faydalı olabilir kaza ve sakarlık riskleri risklerine karşı da dikkatli davranmalı mümkün olduğunca ruhsal dengemizi korumaya çalışmalıyız siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun